Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarını hazırladı. T.Y.T. Geometri soru bankası kitabında üçgende açı konusundaki ikiz kenar üçgende ya özelliğinin kazanım testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Soruya baktığımızda ilk dikkatimizi çeken yüksekliğin aynı zamanda kenara olması. Çünkü yüksekliği ayrı bir göze bakacaktık. Dik tabanı keş parçaya bölmüş. Bu nasıl bir üçgendir? İkiz kenar. Hocam burada da bir yükseklik var. Aa, yükseklik aynı zamanda açı ortay. O zaman bu yüksekliğin kolları da böyle ikiz kenardır. E bütün kenarlar eşit işte oldu. Bu nasıl bir üçgendir? Eşkenar üçgendir. Dolayısıyla cevap Cihan yaptı birinci soruda. Geldik iki. Şuraya baktığımızda hocam küçük üçgende de dik tabanı keş parçaya bölmüş. O zaman ikiz kenar şu ve şu ikiz kenar. 40sa burası da kırpm yaptı. Evet. Aynı zamanda bu büyükte de, de dik tabanı keş parçaya bölmüş. Büyükte de ikiz kenardır o zaman bu. Hocam ikiz kenarda çizilen yükseklik açıortaydır. Yani burası 20 yapar. Sonrasında 20-90 sa, şuradaki üçgende bakıyoruz. Bir dik üçgende diğer iki açım toplamı 90 dereceydi. O zaman burası 20'nin 90'a tamamlayalı 70'tir. Yani x artı 40 eşittir 70 ise x'i buradan 30 derece buluruz? Aynen öyle. İkinci soru balık kesir oldu. Geldik 3'e. Şuraya bakacağım. Hocam bak burası dik. Yüksekliğe aynı bir gözle bakıyorum. Dik tabanı iki eş parçaya bölmemiş. Yükseklik aynı zamanda açı ortay. Neredeydi bu? İkiz kenarda. İkiz kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Hop eşitliği de yazdık. Aa hocam burası da 90 derece. İkiz kenar dik üçgen. Açı kaç derece oldu? 45 derece oldu. Cevap ceyan oldu. 3 soruda Geldik dörde. Hocam yüksekliği ayrı bir göz bakacağız. Dik. Verilenlerle soruyu çözemiyorum. Bak dik tabanı iki parçaya böldü. Aklına ne gelecek? İkiz kenar. Aklına gelen başına gelsin. Dik tabanı keş parçaya bölüyor. Yüksekliğin kollarında ikizkenar kenar olacak böyle. Hocam şu şekilde oluşturduk. Yani şu parçayla şöyle oluşturduk bunu. Şu parçayla şu parça birbirine eşit olacak. Hocam bu parçayla bu parça. E burada da dik tabanı keş parçaya bölmüş. Burada da ikisi var. Hop burası da eşit midir? Evet. E Daha görmedik ama muhteşem 3'den 90 diyebilirsin. Ya da görmediğimiz için işlem yapalım istersen. A diyecek olursak burası da mı? Evet. Şuraya B diyecek olursak x kenarından burası da B. 2A artı 2B 180'e eşit değil mi büyük üçgende? Evet 2A artı 2B 180'e eşitse A artı de buradan kaç gelir? 90 derece gelir. Yani dördüncü soru e oldu. Geldik 5'e. Evet 40 derece verilmiş. Sonra başka neler verilmiş? Aynı renkte olan uzunluklar birbirine diktir. Şu mavi ile bu dik. Hocam şurası 90 derece. Şu kırmızı ile bu kırmızı da dik. O zaman burası da dik. Aa ne çıktı burada? Dik tabanı keş parçaya bölmüş. Aklına ne geldiyse aynısı boşuna gelsin. Hop oluşturduk. Hocam şu parçayla şu parça eşit oldu. Sonra burada da dik tabanı keş parçaya böldü. En önemli şey. Hocam bu da ikiz kenar. Hop şöyle ikiz kenar. Şu 40'ın olduğu yerden başlayayım. Hocam çizilen yükseklik aynı zamanda açıortaydır ortaydır ikiz kenarda. Burası da 40. 40-90 burası kaç olacak? 90'a tahammül eden 50. Bir dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 derece. E sonra X deniyor bizden. Şuraya bir alfa dersem, bu ikizkenar kenar ya burası da alfa. İkisinin toplamı da 50 ise yani 2 alfa eşittir 50 ise alfayı buradan 25 buluruz. Alfa 25 ise de şuradaki dik üçgende 25 ile X'in toplamı 90 olmak zorunda. 25 artı X eşittir 90 olduğundan x de böylelikle 65 derece olarak buluruz. Yani 5'in soru akçay oldu. Geldik 6'ya. A ve B noktalarına geçirmiş bir lastik. Orta noktasından AB'ye doğru parçasına dik olacak şekilde tepe açısı 50 derece olana kadar çekilmiştir. Tam orta noktasından çekilmiş diyor ya. Bu orta noktası uzadı. Şu orta noktasından çekildi. Bunlar da eşit olacak. Hatta şu farklı. Şunlar farklı. Bunlar da farklı. Lastik uzadı ya. Tepe açısı 50 derecesi. Hop şurası. 180 den 50 çıkart. 132'ye böl. 65 65 olur buraları. KAB açısının ölçüsü isteniyor. Cevap dolayısıyla denizli çıktı. Evet böylelikle bu kazanın testini de bitirdik o zannediyoruz. Bir sonraki videoda yani muhteşem üçlü konu anlatımında soruların çözümünde daha doğrusu görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.